Balık avı için etkili olan koşullar şunlardır. Hava koşulları Balık avı yaparken hava koşulları önemlidir. Rüzgarlı havalarda balıklar genellikle daha az aktif olurlar ve sığ sulara yakın yerlerde saklanırlar. Sıcak havalarda da balıklar daha az aktif olur, çünkü su sıcaklığı yükseldiğinde balıkların metabolizması yavaşlar. Soğuk havalarda ise balıklar daha aktif olur ve besin ararlar. Su koşulları Su koşulları da balık avında önemlidir. Su sıcaklığı, oksijen seviyesi ve suyun berraklığı balık davranışlarını etkiler. Balıklar genellikle daha aktif olmak için sıcak, oksijen açısından zengin ve berrak suyu tercih ederler. Gece gündüz Balık avı yaparken gece veya gündüz olması da önemlidir. Gündüz balık avı yapmak daha az etkili olabilir, çünkü balıklar genellikle sığ sulara çekilirler ve güneş ışığından kaçınırlar. Gece ise, balıkların daha aktif olduğu zamanlardan biridir. Balık türü Balık türü de avlanma koşullarını etkiler. Bazı balık türleri sığ sularda yaşarken, diğerleri daha derin sularda bulunurlar. Balıkların beslenme davranışları da farklıdır. Örneğin, bazı balık türleri yüzeye yakın yerlerde yüzerken, diğerleri daha derin sularda yüzerek beslenirler. Avlanma Tekniği Balık avında kullanılan avlanma teknikleri de etkili olabilir. Balık türüne ve avlanma bölgesine göre farklı avlanma teknikleri kullanılır. Örneğin, balıkçılar sığ sularda genellikle olta balıkçılığı yaparken, daha derin sularda ise daldırma veya balıkçılığı tercih edebilirler.